Hayırlı günler, esenlik dolu saatler, güzel dakikalar ve anlar geçirmek üzere. Merhaba saygıdır izleyicilerimiz. Evet gençler, <gülüyor> ya siz niye moral bozuyorsunuz? Yani moral bozulacak bir şey yok Allah'ın izniyle. Yani şu an gerçekten hepimiz olanları anlamaya çalışıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık hanımefendi, yani Ocak ayı sonu gibi 2927 engelli memurumuzun kamuya atamasını gerçekleştireceğiz dedi yani neticede ama görüyorsunuz yani ağızdan çıkan söz insanı ne kadar bağlıyor arkadaşlar ya şöyle söyleyeyim yani bakın böyle bize mesela yorumlarda işte ya siz yandaş mısınız siz şu musunuz bu musunuz diye böyle tepkiler geliyor. Arkadaşlar hakikat neyse doğru neyse biz onun yanındayız. Yani Allah'ın izniyle bu camianın içerisinde biri olarak ben de hep doğrular neyse onu söylemiştim. Yani biz öğleyin yayın yapıyoruz neticede bakan hanım 3 Aralık'ta bunu dedi diyoruz. Yani bunu izlememiş e, arkadaş. Altına e, yorum yapmış. E, hükümeti hani destekliyordunuz ya yani e, madem e, bu konuyu da dile getirin demiş. Ya bir videoyu izle bakalım. Neticede yani e, hem e, şöyle bir şey var. Yani neticede biz ne dedik? Yani hep e, 3000, 3000'den az olmayacak, 3000'den az olmayacak. Bunları söyledik değil mi? Yani neticede şimdi ee, 2927 yani e, burada 70 tane eksik diye neticede e, hamdolsun dosun yine e, buna da çok şükür. Lakin biz daha iyi olsun diye e, çabalıyoruz. Yani burada ne devletimizi kötülüyoruz, ne aile bakanımızı kötülüyoruz. Ben e, aile bakanımızın demeçlerini okudum gerçekten. Yani e, kurumlardan diyor en son alabildiğimiz rakam bu diyor. Yani Öncesinde de e, aile bakanımızın ne kadar e, mücadele ettiğini gayret ettiğini e, arkadaşlar bunları gördük yani neticede neyse yani e, hayırlısı olsun Allah'ın izniyle lakin e, bu gerçekten olmadı e, sayın bakanımız e, bu yayınımızı da izlerse yani söz e, ağızdan çıktı e, ve e, Allah'ın izniyle yani bu konuda e, 3000'in üzerinde olmalı yükseltilmeli yani bu sayılar arkadaşlar ekpss 2022 atama tercihleri ne zaman başlar diye bu soruyu çok soruyorsunuz şimdi ona bir bakalım bir önceki seneyi baz alarak bakalım tabii yani yoksa şey yapamayız yani bir öngörü de bulunamayız arkadaşlar Evet, bir saniye hemen ona bakıyorum Evet bir önceki sene EKPSS yani tercihleri arkadaşlar 13 13'ünde başlamış yani 13-19 Ocak arasında tercihler gerçekleşmiş ve yine ÖSYM'nin sitesinden gerçekleşmiş 19 Ocak 2021 günü saat 23.59'a kadar bu tercih işlemleri devam etmiş. Yani bir önceki seneyi baz alırsak bakan hanımefendinin de Ocak ayı içerisindeki sözlerini baz alırsak genel itibariyle şimdiye kadar böyle olmuş. Yani muhtemelen aynı yani 13-19 Ocak gibi yani ya da biraz daha öncesinde de olabilir. Yani tercih işlemleri muhtemelen böyle olacak arkadaşlar. O konuda sizi bir minik bilgilendireyim istedim. Moralinizi asla bozmayın. Yani arkadaşlar detaylar açıklanacak, kadro dağılımları açıklanacak yani... Şehit kadroları da e, dahil mi? Yani e, dahil değildir muhtemelen. Yani böyle e, olduğunu ben e, düşünmüyorum ki zaten e, sayı e, neticede e, yani bizim umduğumuzdan biraz daha az e, arkadaşlar. Yani şu anda e, işte diyanet'e ne kadar alım alım olur? E, ön lisanssa ne kadar alım olur? Şu kadar puan aldım, e, atanma ihtimalimle e, yani bunları şey yapmayın. Bakın ben Recep Barut'a da bir şeyler söylemek istiyorum. Ben bunlara oy verirsem adam değilim. Dalga geçer gibi adamına göre iş yapıyorlar. Cimer'e yazıyorum sürekli aynı şeyleri söylüyorlar. Şimdi Recep Barut arkadaşımız bugün YouTube yorumlara hep bunları yazmış. Sevgili kardeşim Recep Barut bak devletimiz bir tane hükümetimiz bir tane. Şu ana kadar Allah'ın izniyle çok güzel şeyler yapıldı. Var mı devletimizden başka? Yani şu an engellilere önem veren. Bak şu üç ay içerisinde neler neler yapıldı. Biz şu anda e, yani eleştirdiğimiz nokta bizim çok farklı. Yani ben bunlara oy vermem e, şöyle böyle yani vermeyebilirsin bu senin. Zaten burada siyasi bir kimlik konuşmuyoruz arkadaşlar. Siyasetle işimiz yok yani neticede. ya e, Ben bu tip yorumları e, doğru bulmuyorum. Yani Bak birisi de yazmış, ha ha yaptılar demiş. Yani işte seviye maalesef arkadaşlar. İnşallah Allah'ın izniyle Allah'ın izniyle arkadaşlar yani bizler bu konuda yani elimizden geldiğince gayret edeceğiz. Hani karanlığa küfredeceğine bir ışıkta sen yak demişler. Yani burada eleştirmek, böyle küfretmek, kötü sözler söylemek. Bunlar kolay kolay şeyler yani bizler umutla bakacağız ümitle bakacağız Allah'ın izniyle yani neticede daha düne kadar 600 700 800 1400 rakamları konuşulurken şu rakam da kötü değil yani neticede ama yani bakan hanım bir söz söyledi arkadaşlar bakın ben de bu camianın içerisinde bir insan olarak bunu üstüne basa basa söylüyorum. Bakan hanım bir söz söyledi ne dedi? Yani e, EKPSS alımları 3000'den fazla olacak dedi. Dedi mi? Dedi. Hatta ben hemen e, onu gösteri. Yani Allah aşkına biz yandaş olsak e, candaş olsak yani bunları söyler miyiz? Neticede. Hakikat neyse, doğru neyse o yani e, burada. Ki her e, bizim bir siyasi kimliğimiz yok arkadaşlar. Herkesin Bizim nezlimizde değeri var. Yani bakın. Bir saniye. İşte yani e, 3000'den fazla engelli kamu personelin e, atamasını yapacağız dedi. Bakan hanım. Dedi mi? Dedi. Yani gerçekten e, ben e, yani bunun e, bakan hanım yani gerçekten çok uğraşmış. Bak ben samimiyetine güveniyorum bakan Hanım. Yani e, bakan hanımın bugün yani üzerine de mesaj attık bu bağlamda lakin Allah'ın izniyle mücadele edeceğiz yani bak yani yani siyasetle yani bak burası siyaset yeri değil Recep Barut kardeşim yani neticede arkadaşlar bazen imkanlar vardır gayretler vardır yapılabilen odur yani ülkemiz kolay süreçlerden geçmiyor değil mi neler neler oluyor yani son dönemlerde e, neler neler e, yaşıyoruz yani arkadaşlar e, yani böyle şeyleri şey yapmayalım iyi bakalım güzel bakalım Allah'ın izniyle bakın ben ne dedim 2022 çok muhteşem bir yıl olacak çok güzel bir yıl olacak hakikaten de daha 2022 girmeden çok harika şeyler yaşadık ya çok güzel şeyler yaşadık yani yani e, neticede yani e, Allah'ın izniyle sayıların ya bazı şeyler konuşa konuşa oluyor. Bakın ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Ben çok milletvekili danışmanını da yaptım. Siyasetin içerisinde çocukluğumdan beri siyasetin içerisindeyim. Bazen var ya hani mecliste e, böyle e, yani çoğu kişi sizlerin haklarını bilmiyor biliyor musunuz? Yani bunları söylüyoruz söylüyoruz söylüyoruz söylüyoruz. Ya öyle miydi gerçekten diyorlar. Yani e, geçen bir engelli arkadaşımız demiş ki e, Efecan olması lazım. Efecan oldu Hocam ben milletvekili adayı olacağım demiş. Ol dedim bak ol biz seni Allah'ın izniyle e, destekleyeceğiz e, dedim. Yani e, bu bağlamda. Yani ki inşallah bu sayılar artar. E, dediğim gibi 2022 EKPSS atama tercihleri e, arkadaşlar. Bir önceki yıla göre bir önceki yılda 13-19 Ocak tarihleri arasında yapılmış. Muhtemelen yine aynı tarihler arasında yapılacak diye temenni ediyorum. Bakın moralinizi bozmayın. Asla bozmayın. Ben bazı diğer YouTube kanallarını da dinledim. Buraya gelmeden önce. Yani bir yandan sizlere ders veriyorlar. Bir yandan sizlere kitap satıyorlar. Bir yandan da ee? Biz demedik mi size 3000'den fazla olmayacak diye yani bunu diyen arkadaşlar 800 1500 geçmeyecek diye de sizlerin çok morallerine bozdular güzel bakın umutlu olun Allah'ın izniyle bu sayılar çok çok artacak arkadaşlar sahaya ineceğiz yani 2022'de bütün milletvekillerimizle görüşeceğiz bakanlarımızla görüşeceğiz görüşeceğiz yani yolunda bulunacağız burada Hani Size bir umut da vaat etmiyoruz. Yani bir şey de söylemiyoruz. Neticede. Yani Allah'ın izniyle yolunda bulunuyoruz arkadaşlar. Ki bu yayınımızı burada neticelendirmek istiyorum. Yani asla moralinizi bozmayın. Güzel gelişmeler olacak. Şu anda yani bu sayılara ek yapılması için gayret gösteriyoruz. Yani bu sayılar ee, gerçekten yükseltilmeli. Ee, yani 10 e, bin 10 bin demiş insan oldu. Ya 10 bin değil. İnşallah iki bin, yani seçime kadar 20 bin 30 binleri görelim arkadaşlar. Ben bu konularda gerçekten azalım oluyor yani. Gerçekten az az oluyor. Yani e, evet e, Ali Kaplan e, sorumu görür müsünüz e, lütfen demiş Ali Kaplan'a son olarak. Ee, cevap vereyim e, arkadaşlar ondan sonra e, nasip olursa e, yayınımızı şimdilik kapatalım yani gün içerisinde yayınlarımız devam edecek hocam SGK bölümü mezunuyum da e, SGK'ya e, başvuru herkes yapabiliyor ve benim hiçbir şansım kalmıyor ve bu durum nasıl sonuçlanır e, acaba e, diye e, sormuş Evet yani bu e, detaylar Ali Kaptan yani detaylar e, açıklandığında e, yani nerelere alım olduğunu anlayacağız. Engelli sağlıkçılarla ilgili çok ciddi e, yayınlarımız e, var. Yani bu konuyla ilgili e, biraz daha ben detaydan bilgiyi bana Facebook Messenger'dan yazarsam e, seninle konuşabiliriz. Yani sormak istediğiniz şeyler olursa da Facebook Messenger'dan yazabilirsiniz arkadaşlar. Yani gün içerisinde belki 50-100 kişiye yazabilirsiniz. E, yani cevap vermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Yani e, onun haricinde YouTube yorumları o kadar çok geliyor ki e, emin olun yani e, bizler de elimizden geldiğince e, cevaplar vermeye e, çalışıyoruz. Şimdilik sizlere hayırlı günler diliyorum. Bakın moralinizi asla bozmayın. Allah'ın izniyle e, güzel şeyler olacak. Evet Kenan Çakır hocam kurumlar ön yargılı demiş. Aynen öyle Kenan Çakır. Yani bu şu durumu şu sıkıntıyı emin olun kurumlardan yaşıyoruz. Bakın yani e, kurumlardan yaşıyoruz. Bu ön yargıyı kıracağız arkadaşlar. Yani e, Cumhurbaşkanımız ben diyor engellerimize değer veriyorum diyor. Kurumlar ise e, yani bu konuda maalesef tam tersine e, hareket ediyor. Bunlar doğru davranışlar değil. Yani bakanımız e, bu konuda çok ciddi anlamda gayretler gösteriyor. Yani tabii bakanlığın yapacakları da sınırlı. Zaten bakanımız da bunu söyledi. Yani dedi yani bu konuda ben de elimden geldiğince yukarıya bunu iletiyorum dedi. Yani neticede kararı verecek olan da yukarısı dedi. Evet hepinize hayli günler diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Gün içerisinde yayınlarımız devam edecek. Böyle ara ara yayınlara gireceğiz. Hepinize hayırlı günler diliyorum arkadaşlar.